Evet arkadaşlar, Amazon'dan sipariş ettiğimiz 38 Euro'ya şöyle bir kalem. Tüplerinizin ne kadar kaldığını gösteren bir cihaz. Bu çok önemli. Gittiğiniz yerlerde tüpünüzün ne kadar kaldığını bilmiyorsunuz bilmediğiniz için de yola çıkmadan genelde yaptığımız hatalar bizim de. Yarım dolu bile olsa değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ne kadar olduğunu görmüyoruz. Böyle bir sistem var. Tüpünüzün 90 derece açıyla yerleştirip ittiğinizde cihaz size tüpün ne kadar kaldığını gösteriyor. Şu şekilde cihazı ittiğiniz zaman kırmızı yeşilse dolu. Aşağı yukarı koyuyorsunuz. Biraz sonra onu da göreceğiz. Onu da göstereceğim size nasıl ölçüldüğünü. Çok önemli bence. Çok çok önemli. Gördüğünüz gibi tüpümüz buraya kadar dolu. Küçük tüpümüze bakalım. Boş.